Ben böyle yürek görmedim, sensiz. Bugün Scoot Game oynuyoruz. Ve son oyuncuda. Gördüğünüz üzere şurada Scoot Game var, ona tıklayacağım. video konum yok nabiiim nabiiim evet böyle bir yere ışınladı bizi bakalım geçebilecek miyiz arkadaşlar videoyu kısacık durduruyorum izleyenlerin çoğu abone değil lütfen abone olursa sevinirim bu arada video Siz kısa de oldu. Kuzura ee, bakmayın. Ee, daha uzun başlayalım. videolar başlayalım. gelecek. Bay bay. Ananı sikeyi Neyse tekrar başlayabiliriz.